Oh, oh, Boş korunma bulur ni dar boşuna falan ver onu yanına gözünde Altyazı M.K. Hasirin hasirin bu güzellik sende var bastır bastır neyle bu güzel şarkıdan